ne de karanlıklarla aydınlık ve ne de gölgeyle sıcaklık. Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah her dilediğine işittirirse de hem kabirlerdekini işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki. İçlerinde bir uyarış geçmiş olmasın. Seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri mucizelerle, sahifelerle ve aydınlatmış kitaplarla gelmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tut yakaladım. O zaman beni inkar etmek nasıl oldu? Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi.